Sadakat Kart puan kampanyası nasıl takip edilir? Kazandırma ve kullandırma örnekleri sonrası kampanya takiplerini sağlayabilmek için iki tür yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem, cari kart listesine gelerek ilgili carilerimizden, diğer ve burada yer alan puan hareketleri seçenekleriyle sadık müşterilerimizin yapmış olduğu harcamaları ve kazanmış olduğu puanları takip edebilmekteyiz. Bunu aynı zamanda Yeni bir sekme açarak mağazacılık modülüne geldiğimizde puan hareket listesini çalıştırır. Yine buradan da kazanılan veya kullanılan puanları takip edebilmekteyiz. Burada yapılan işlem tarihi ve saati yer almakta. Kampanyaya ait başlangıç ve bitiş tarihlerimiz yer almakta. Yapılan puan hareketleri sonucu artı ve eksi işlemler şeklinde filtreler kullanarak Kazanılan veya kullanılan puanları takip edebilmekte ve burada yer alan tutarları görebilmekte yine aynı şekilde yapılan işlemlerden hangi müşterilerimiz için işlem yapıldığını, hangi faturalarda bu işlemlerin gerçekleştirildiğini, kazanılan puanlarda bu puanların hangi kampanya koduna ait olduğunu ve işlemleri gerçekleştiren kullanıcı bilgilerine bu listeden ulaşabilmekteyiz.